Ege Motor, kalitenin adresi olarak yılların vermiş olduğu bilgi birikimiyle siz değerli müşterilerine bu raniyede de hizmet vermeye devam ediyor. Ege Motor ailesi olarak bu sene satışının yanında Fenek marka Zeytin Sigma makinalarının Bakım, onarım ve tadilat işlerini de yapmaktayız. Bir cam motor olarak satış portföyünün siz değerli müşterilerimizin ihtiyaçları ölçüsünde her geçen gün arttırmaktadır. Zeytin sıkma makinaları, kesim motorları, çim biçme motorları, su motorları, çapa makinaları, jeneratörler ve daha nice ürünlerde satışımız ve servisimiz mevcuttur. Yeni olarak, değil mi? Evet. Her türlü yedek parça mevcut olup sizin değerli vaktinizi almadan en kısa sürede tamir ve bakım yaparak sizlere mutlu bir şekilde uğurlamaktan gurur duyuyoruz. Bizi takip etmeye devam edin. Saygılar.